Evet. Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemil Son zamanlarda Beyaz TV'de Bir e, cin çıkarma seansı mı diyeyim Cin çıkarma canlı yayını mı diyeyim her neyse bilmiyorum ama Böyle bir şey patlak verdi 5 gündür trendlerde Hatta Remix adam bile bunu Remix'ini yaptı Yani şimdi olay tam olarak benim bildiğim şu şekilde Pelin Hürman isimli bir metafizik uzmanı Canlı yayında bildiğiniz cin çıkarmaya çalışıyor milletin bedeninden yani sanki şey, o Beyaz TV'yi izleyen kişilerden işte tek, tek hepsini yatırıyor, oradan da cinleri çıkarıyor. Hakkı nasıl yapıyor ben de bilmiyorum. Hayır, aynı şey bende de olsa iyi olurdu. Şimdi, olay tam olarak ney onu ben de bilmiyorum ve daha sonra onun açıklamaları da var. Biraz ironik açıklamalar ve hemen ardından da ekşi sözlükte gelen yorumlar var. Ben bugün ikisini de değerlendireceğim. İzninizle önce videoları gösteriyorum. İki kesti de göstereceğim. Hemen ardından eksi sözükteki yorumları tek tek size anlatacağım. O yorumlandırmaları ben de yorumlandıracağım. O zaman izler, dilerseniz o iki kisti göstereyim. Sonra tekrar dönerim. Varf, çünkü baygınlık hissi de olabilir çünkü. Evet. Allah'ın emir ve yasaklarına uyan, Allah'ın emir ve yasaklarına secde eyleyen, Sufri'lerin en başı olan, sınırları belirleyen, gözetleyen, çevreleyen Yuhanna minyya evzuhuma Allah'ü inna diyerek... ya. Evet. O bir maskekleştir, karşı, Zuzula'ya karşı, Demo'na karşı, Afarit'e karşı, etrafları... Yani videoları gördünüz, her yerde bildiğiniz... Donutmuş, donutmuş. Hani bu ekşi yorumlara onun açıklamalarında baktığımda şöyle bir şey olmuş. Bu Pelin Hürman isimli şahıs, yani bu cin çıkarmadan sorumlu kişi. Kendisini eleştirenler ve daha geçenlerle ilgili Allahsız, kitapsız diyerek açıklama yapıyor. Tabii bu işin reklam boyutunu da söylemiş kendisi. Allah Allah ben şimdi Allahsız ve kitapsız mı oldum? Bu kadar falla. Donat, donat diye diye canım donat çekti hatta benim. Gidip alsam mı acaba? Geç donat da çok pahalı olmuş, neyse. Yani donat donat diye, diye etraf donatıp hemen ardından da sanal fake bir cin çıkaması yansı yapıp da daha sonra kendisinde böyle tiye alınması da ve o tiye alan kişileri Allahsız kitapsız diye bayağı hakaret etmesi de açıkçası kına, kınanmalık bir şey olmuş. Bu üç tane ekşi sözlük yorumunu göstereyim size. Onlarla ilgili konuşurum daha sonra. O zaman önce bir Eksisörlük yorgularını göstereyim ardı ardına beşer saniyelik Sonra devam ederiz Kendi yorgularıma gerekse eğer Bence bu kadın Hitler'den daha iyi bir koşmacı olabilir açıkçası çünkü yani hitlerde de algısını hepimiz biliyoruz çok agresif ve sinirli bir konuşma yapar. E bu kadın da zaten hep agresif ve sinirli bir konuşma yapmamış bu. Donat, donat diye diye. Bir de Allah'ını severseniz. Yo da karşı, Zulullah'a karşı, Gebora karşı, bilmem neye karşı diye diye. Sanki... <gülüyor> Allah'ım onlar duyuyor mu acaba onlar? Çok merak ettim. Kapı da kapandı ama neyse. Yani böyle bir durumda da açıkçası söylemek gerekirse bu kadar agresif bir oynamayı da sanki şey The Conjuring filminde şeytan çıkarıyor <gülüyor> Yani benim yorum, tek bir yorumum var açıkçası bu konuda Hitler'den daha iyi koşmacı olabilirmiş. Ama başka yorumlar yapmak gerekirse de reklam adı altında gerçekten iyi bir pazarlama olmuş açıkçası. <gülüyor> pazarlama işini gerçekten de iyi biliyor. Bazı yerlerde de bayağı bir koymayı da becermiş. Koymaktan adı... Koymaktan da kastım, bayağı aralara iyi serpiştirmiş ve sonuçta da böyle bir şey ortaya çıkmış, bayağı tebrik edilmesi. Abi yok arada da acınası. Yani... Bu Allahsız kitapsız açıklamalarında da açıkçası herkesi komik buldu açıkçası. <gülüyor> Ekşi yorumlarında da görmüşsünüzdür. Hatta bir tane şey yazmış o Lozan'da sanası şey Adalara'dan alacağız, o da daha iyi bir koşucu. Neyse, bu video eleceğim vakit bugünlük Bu kadar çok da zaten çok fazla konuşacak bir şey yok bununla alakalı. Daha fazla video öneri için yorumlara doluşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.